Eğlen planına. Hoş geldiniz. Geldik gene. Sıradan sinema bilgileri. 5. Sandığım Beş. enerji yok. Sıradan Beş. sinema Beş. bilgileri. 5. Müthişsin. Oldu mu Oldu oldu, müthiş şey oldu. Beş. Bugünkü bölümümüzde birazcık sinema teknolojileri konuşacağız gene o Children of Men gibi. Ama sinemanın ilk günlerinden başlayacağız. 1900... O kadar da gerilere gitmemişim ama sinemanın ilk günlerinden beri var olan bir teknolojinin evrimini konuşacağız gene. Taş devri filmi, eğer mi ya? Oradan başlayacağız, yolculuğunu göreceğiz. Belki yine 45 doğru, dakikası şimdi. E, sen konuşuyor. Ben konuşurum. Şimdi çok eskilere sinema klasiklerinden birine benim de çok sevdiğim Buster Keaton'ı... Ya bu YouTube videosu soracağız. bile 2016'da konulmuş. Sen bana kaç yıl izletiyorsun acaba? Ama başlamadan önce... Yorum yapmayı, takip etmeyi, zili açmayı, ondan sonra arkadaşlarınıza önermeyi, abone olmayı... Like? Like'lamayı. Beğen, beğen. Like'lamayı artık herkes biliyor. Bunu açıklamama gerek yok. Ben. Bunların hepsini yapın, sonrası için konuşuruz Sherlock tekrar. yok, Junior adlı filminden birkaç sahneye bakacağız her zamanki gibi bunların nasıl yapıldığını... Renk yok! Renk yok dedi ya. Şimdi hepsini izlemeyeceğiz, merak etme ki hepsi de izlenir. Bir de konuşmasız mı bu? Tabii neden? ki. 1910-15'li yıllardayız. Güzel bir tabir kullandın, teknik olmasa da. Ama dikkat edersen bir anda iki tane oldu bastır Keaton. Yani sinemacıların bir anda iki tane yapma özelliği, oyuncuyu iki yapma özelliği Allah'ım inanılmaz. Biz de yapacağız. Ama günümüzde bu çok kolay. Nasıl yapmış olabilirler sence bunu o yıllarda? Yani ben 1924. Ben zekiyim ama yani şimdi ben milattan önce de ne olmuş bilemem. Tarif bilgimi değil. 1924. İlk kullanımı 1903'te. Life of an American Farm'ın adlı filmde. Annem bile doğmamıştı daha. Sen ne, bilmiyorum anlamıyorsun. Bilmiyorum bir cevap Bak, bu kadar? Tahminlerini soruyorum, bilip bilmediğini değil. Bir terim kullandın, evet. gölgelendirmişler. Neden onu kullandın, kullandın? Yani ne bileyim böyle sinemacılar saçma sapan, yavaklık <gülüyor> isimler seviyor öyle bir şey koymuşlar <gülüyor> Işıklandırma! Değil, evet. çift pozlama, iki kez çekip bir katmanın geçirgenliğini azaltıp üst üste bindirme yani bunu tahmin edebilirdim. Procreate'de katman ekleme gibi. Fiziksel örnekleri bunlar yani fiziksel olarak yapılıyor, Procreate'de dijital olarak yapıyorsun. Ama çok eski o, o teknoloji yoktu diye düşündüm. Zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe, teknoloji ve insanların artık bilgileri, mühendislikleri de arttıkça biraz daha aynı oyuncuyu iki rolde gösterme gibi teknikler başladı. Keşke bu tekniği öğrenmeselerdi de. Her oyuncu kendi kendini oynasaydı sadece. Ama gördün son güncel sosyal social network'te falan. O adamın iki an, tane olması beni tatmin etti. Yoksa... İkisi de aynı oyuncu. 1946. Mesela anladım mı? Ne gerek var bunun ikisini aynı oyuncu yapmaya? E şimdi filmi izlemedik vardır bir gerekliliği. O Ama evet. tabii tam bir etkileşimleri yok etkileşim. Sence bunu nasıl yaparsın? Hani bunu vardır? mesela kamerayı bir yere koyarsın, bir tarafı çekersin, sonra diğerini çekersin, sonra eş zamanlıarsın. <gülüyor> Örnek olarak şimdi bir tane biz yapıyoruz. Hazırsanız çift esra göreceğiz. Yapacak mıyız bunu? Topla. Işte? Bunu ben de yaparım. Bu o kadar zor bir şey değil. Emin ol sileceğim. Teknik birebir anlattığın şekilde hatta burada da baktığında kabaca biraz eski olduğu için Belli aradaki çizgiyi var. görebiliyorsun. Burada e, sim... herhâlde fake gibi zaten. E, stüdyo burası. Uzun yıllar böyle bu teknik kullanılırken e, zaten böyle çizgi tam ya bir köşeye denk getiriliyordu ya bir ağaca denk getiriliyordu. E, mesela bak burada çizgiyi aşıyor bir iki yerde. Bak sırf bunlar zaten diğer efektlere bak biz ne yapıyoruz? Bak biz ne keşfettik? Mesela burada kamera hareket ediyormuş. Yok, yönetmenlerin hepsi senin gibi. Hep böyle bir şey. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yıllar geç... Geçti ve e, sinemanın en büyük teknoloji keşiflerinden bir diğeri. 1980'lere geliyoruz, 90'lara. Neyse en azından ee, dünyadaydın. Ben de dünyadaydım. Geleceğe Dönüş serisine geliyoruz. Robert Zemeckis sinema tarihinde böyle her yeni film ile yeni teknolojiler en büyük bir yönetmen ama en çok da tabii Geleceğe Dönüş serisini Aa, yönetmesiyle bayılır. meşhur. Geleceğe Aa. Dönüş. Geleceğe dönüş. Robert demek dedi ki tam bu... Demek bak buraya. Şimdi geleceğe dönüşte gidiyorsun, geliyorsun, onu yapıyorsun, bunu ediyorsun. Karakterler gençlik, yaşlılık halleri birbirleriyle etkileşimde olacaktı. Aman. Robert demek dedi ki ben kısıtlanmak istemiyorum. Kamerayı sabit koyup ikiye bölmek istemiyorum. Ve sırf onun için Industrial Light and Magic günümüzün en büyük şey, özel efekt firmandan birisi. Bir teknoloji geliştirdi. Bakalım bunun nasıl yapıldığını tahmin edebilecek misin? Demin oyuncular sabitti. Kamera sabit. Bitti ortadan ikiye bölüyordum ama kamera hareket ettiğinde oyuncular birbirle etkileşime girdiğinde bunu nasıl yapabildi? O an yani var? 1980'lerdeyiz yine hatırlatıyorum. Yani. 1980'lerin hayattan beklentisine bak. Üçü de aynı oyuncu bunlar. Oturanların mı? Evet. Kadında. Hepsi Michael J. Fox. Ve bak şu an bir karakteri diğerine içecek koyuyor. Evin hepsi köşeli ama yani bunun bir etkisi vardır diye düşünüyorum. etkileşime geçiyorlar dikkat edersin. Evet nasıl yaptılar sence bunu? Bir Çok daha izlemek da Çok bir ister etkileşime misin? geçmediler. İzlettir bakalım bir daha. Kamera hareket ediyor burada en büyük şeylerden birisi o. Üçü de aynı oyuncu bu arada. Ve karakterler arası etkileşim de var. Bunlar bu arada sırf yapabiliyoruz demek için yani. Evet evet etkileşim. belli yani. O kaydırıştan da. Ama gene birbirleriyle temas etmiyorlar yani. Bire bir temas. E, teknoloji iyice oturana kadar. Yani günümüzde falan ancak mümkün oldu. Tahminini alalım. Yani bence gene bir tanesini anlatmıştım hatırlamıyorum. Yine sürekli hepsini çekip çekip birleştirdiler. Kamera sabit yapıyorlar? değil. En büyük sorun ne olur burada kamera sabit olmadığında? Kamera oynuyor ama sabit aslında. Tamam, Oynaması yani... belli bir açısı ve süresi var değil mi? Gittikçe detay ekleyip çok yaklaşıyorsun. Tam tutturamadın daha. Sence bu onu... Tam tutturmayayım hocam şu an. Tahminlerle biliyor ama yeterli bana. yani, yani ya? çok özür dilerim de gene söyleyeceğim. Yani üç tane oyuncu tutmak ne kadar zordu. Kendi çocuğu ne oynuyor, kendini oynuyor, kızını oynuyor yüzleri benzesin diye. Sen Allah aşkına koy şuraya annenle fotoğrafını, ablanla. Üçünüz aynı mısınız? Ya dün bana demedi mi babanla ikiz gibisin çocuk fotoğrafında diye? Şimdi o ayrı bir... Ne oldu? Ne oldu? Şimdi konuya dönelim. Ay ben Bak, bunu kabul bu etmiyorum. Teknolojiyi anlatabilir miyim? Gerek İnsanlar yok bu bir teknolojiyi şey Yok gerek yok işte yok. Var anlat hadi anlat. Gerek 84'ü deyince bana ya. Gerçek. Yıl 2022 olmuş güncel azıcık. Yine sinir krizine girmeyeceksen anlatıyorum. Bunlara motion control yani hareket kontrollü kameralar diyoruz. İlk başta, en ilk çekimde bir operatör kullanıyor kamerayı ama bilgisayar tüm hareketleri kaydediyor. Daha sonra aynı oyuncu diğer karakterleri oynayacakken kameraya otomatik o hareketi motor sistemiyle yapabiliyorlar. Geleceğe dönüşün çekildiği dönemde bu teknoloji daha çok yeniydi. Hatta geleceğe dönüşte ilk kez bir filmde bir sahnenin çekilebileceği bir hale getiriyorlar. Günümüzde bir sınırınız yok. Graviti'deki teknolojide göstermiştik. Yani istediğin gibi hareketi planlıyorsun ve yapıyorlar artık ama o dönem bir ilkti. Ve sahnedeki hiçbir şey yerinden oynamasın diye çekimler arası tutarsızlık olmasın diye her şeyi yapıştırıyorlar. Her şeyi yapışılı hı. Ve tam, tam çekimin ortasını. Onlar da kolların üzerindeler. Üçüncü filmde birbirlerine yemek uzatıyorlar falan. Orada da hareketi tekrar tekrar yapabilmek için altlarında çubuklarla hareket ettiriyorlar ki hareket her seferinde aynı olsun. Ben sana dirseğini hı. koyma dedim ya. Çünkü onu benim sonuna çizmem gerekiyor. Senin üstüne veya arkana gelebilmesi için. Çok işi uğraşamayız onunla. Ben uğraşırsın diye inanmıştı Böyle anlatmayı biliyorsun. Buna Cek da maskeleme diyoruz. Bunlar o şeyde hı. de konuşmuştuk. O maskelemeyi şey, maskeleme. ama maskeleme. filmde nasıl yapıyorsun? Yani Hı. bildiğin negatif, dijital değil negatif kullanarken nasıl yapıyorsun? Çok karışık bir açıklaması var. Onun için girmeyeceğiz burada çünkü biraz uzun. Merak edenler için abi link bırakacağım. Ee, Youtube'un en müthiş, en emek verilmiş, en harika kanalı Captain Disillusion. Bunu en ince ayrıntısına kadar inceledi zaten. Videosu linkte. Oradan girip izleyebilirsiniz. Evet Motion Control bu filmle başlayıp şu an neredeyse her filmin olmazsa olmazı, aynı öncünün birden fazla hareketi olduğu, farklı şehirde motion control artık en basit işlerde bile evinizde kullanabileceğiniz küçük tripodlarda bile var artık böyle son kullanıcının satın alabildiği of, ne diyorsun emin gereksiz diyordun yani çok yapılamaz bir teknoloji değil yani ikisi birbirinden önce yapılamaz yaptır. demedik ama Nereye yani nelere yol açıyor ne? Ya tabii gün ne? geçtikçe işte daha çok ilerlemesini sağlıyor yani şu an bunlar çok basit şeyler. Artık günümüzde iPhone'undan hareket verilerini kaydedip atıp direkt kameraya otomatik alabiliyorsun sahneleri öyle bir hale geldi yani. Yani bilmiyorum ya yani. Alın bir tane daha oyuncu oynatın ne gerek var? Belki. Söyle hadi söyle. Neydi? Söyle. söyle. <gülüyor> hadi söyle. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Bir dahaki bölümde görüşene kadar. Hoşça kalın. Yorum yapın, likelayın, takip edin. işte bir sürü şey hatırlamıyorum şu an yarısını. Hepsini söyledim ve yorum yapacaklar ben çıkmıştır. Hoşça kalın.